EBA ile uyumlu olarak çalışan ve bundan sonraki canlı derslerimizi üzerinde yapacağımız okul ses programına giriş yapalım. Tarayıcımızın adres satırına tep nokta yazalım. Kullanıcı adımıza TC kimlik numaramızı ve şifremize herkesin şu andaki aynı şifresi 1 2 3 4 5 olarak belirlenmiştir yazıp girişimizi yapabiliriz. Ana ekranımıza geldikten sonra Ders içeriklerim Uzaktan Eğitim Programı sekmesine tıklıyorum. Burada bir hafta içerisinde bana atanmış olan sınıflar ve onlara ait gün ve saatler gördüğünüz gibi bu şekilde liste halinde çıkıyor. Buradaki sarı kutunun anlamı ben bu videoyu cumartesi günü çektiğim için cumartesi saat 3-3.30 arası işaretli olarak çıkıyor. Sizler hangi gün ve saatte bu sistemi açarsanız o ilgili kutu sarı olarak görülecektir. Şimdi öğrencilerimizin kendi panellerinden tek bir tıkla ulaşabilecekleri bir canlı dersi yaratalım. Öncelikle dersimizin gerçekleşeceği ilgili haftayı yukarıdaki sekmeden seçelim. Ben 05 10 11-10, 2020 tarihleri arasındaki haftada e, derslerimi planlayacağım. Öncelikle ilk dersimden başlamak istiyorum. 11-45, 12-15 arasında 10 ve İngilizce dersini planlamak için Zoom programını açıyorum. Burada schedule yani planlaya tıklayalım. Dersimizin adını yazalım. English Tambay. Dersimiz hangi gün olacak? Beşinde. Hangi saat olacak? Onu da seçelim. Saat 11.45 olarak belirlenmiş. Öyle seçiyoruz. Dersimiz 30 dakika sürecek. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Burada her ihtimale karşı giremeyen öğrencilerimiz olur diye basit bir şifre belirleyelim. Video host on diyoruz. Ee, bu aynı şekilde kalabilir geri kalanlar. Schedule diyelim. Bu açılan sekmede bir şey yapmayacaksınız. Burayı direkt kapatabilirsiniz. Şimdi Meetings'e bastığım zaman gördüğümüz gibi e, dersimi oluşturmuş bu, görünüyorum. Show Meeting Invitation'a bastığımda ise aşağıda çıkan linki CTRL-C yardımıyla kopyalıyorum. Ve tekrar Okul programına geri döndüğümde OB'nin 10B'nin İngilizce dersini artık planlayabilirim. CTRL-V'ye basarak linki buraya kopyalayabilirsiniz. Açıklama kısmına da basit bir açıklama yazabiliriz. Mesela dersin konusu kazanımlardan bir tanesi gibi. Ben Unit 1 şeklinde yazdım ve kaydettim. Şu anda dersim oluştu. Öğrenciler kendi panellerinden giriş yaptıklarında sadece bu linke bas basarak dersime gelebiliyorlar. Şimdi gelelim en can alıcı noktalardan bir tanesi ders işlenirken ders defterini yazacağız ve öğrencilerin devamsızlıklarını kaydetmeyi öğreneceğiz. Şu anda ders saati içerisinde olmadığımız için ben bu işlemi size kendi ekranımdan gösteremiyorum. Fakat siz dersinize başladıktan 7 dakika sonra ders defterini açabilirsiniz. Şu anda aktif ders saati içerisinde değilsiniz uyarısını görüyorum. Eğer ders başlamadan 1 dakika önce bu sayfayı açarsanız veya ders bittikten 1 dakika sonra bu sayfayı açarsanız siz de aynı uyarıyı göreceksiniz. Bu yüzden özellikle ve önemli ders esnasında bu sayfayı doldurmanız gerekiyor. Ders başladıktan en erken 7 dakika sonra yoklamayı ve ders defteri işlemeyi bitirmelisiniz. Bunun için dersin son 5 dakikasını da kullanabilirsiniz. Ders esnasında ders defterini açtığınızda karşınıza şöyle bir sayfa gelecektir. Buradaki açıklama kısmına aynı ders defterini doldururken ne yazıyorsanız onu yani konu ve kazanımları yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer konu tamamen işlendiyse buradaki tutucuyu da tıklayabilirsiniz. Bununla birlikte devamsızlığı nasıl alacağız? Devamsızlık sayfasına git tuşuna basabiliriz buradaki veya burada zaten... Uzaktan Eğitim programında, ders içeriklerimde şöyle bir soru işareti görüyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman derse katılan öğrencinin katılım durumu, yani katıldı katılmadı, katılım tarihi ve katılım saati bilgileri çıkacaktır. Bir de bunları bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsanız Excel olarak da kaydedebilirsiniz buradaki seçeneği seçerek. Sonrasında katılmadı olarak görünen öğrencilerimizi... Şöyle açılan bir ekranımız var, var yani katıldı, geç katıldı ya da yok olarak veya izinli olarak işaretleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka ve mutlaka kaydet tuşuna basıyoruz ve ders defterini de kaydet diyerek dersimizi bitiriyoruz.